Eğer kendisine bir iyilik gelirse ona gönlü yatışır ve eğer başına bir bela gelirse yüzüstü dönüverir. Dünyayı da ahireti de kaybeder. İşte apaçık kayıp budur. Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne menfaat vermeyecek şeylere yalvarır. İşte derin sapıklık budur. Herhalde o zararı faydasından daha yakın olana yalvarıyor.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 Ey Muhammed, eğer seni müşrikler yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavimleri de kendi peygamberlerini yalancı saydılar. İbrahim'in kavmi de Lut'un kavmi de peygamberlerini yalancı saydılar. Şuayb'ın kavmi olan Medyen halkı da şu aybi yalanladı. Musa da Firavun tarafından yalanlandı. Ben de o kafirlere bir süre verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Beni tanımamak nasılmış görsünler. Nice memleketler vardı ki zulüm yaparlarken biz onları yok ettik. Artık damları çökmüş, duvarları üzerine yıkılmıştır. Geride nice terk edilmiş kuyularla bomboş kalmış yüksek saraylar bırakılmıştır. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki?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 kendilerine mühlet verdiğim nice memleket halkı vardı ki, sonunda onları vermiştim Dönüş ancak banadır. De ki, ey insanlar, ben size ancak apaçık anlatan bir uyarıcıyım. İşte iman edip salih ameller işleyenler için, hem bir mağfiret hem de cennette tükenmez bir rızık vardır. Ayetlerimizi tartışarak bozmaya uğraşanlara gelince,